Oladı beni yetişebilirsin tabii ki benim seninle işim olmaz ve kimsin bana sataşan insanlar çok çok Ve artık Kemo'da da merhamet yok yok yok Geçmiş, geçmiş, geçmişimi ağzına alma Tamam kabul geçmişimizde yaptık çok hata ama Kemo artık sevmedi kişilere saldırır hadi saldır hadi saldık Benim sözcüklerimi istersen manasız bulumrumda değil helalem ne derse desin Anlamış şarkılarda yazdım YouTube'a yaz bul artık İstediğimi yaparım canım ne isterse Siz evinizde uyuyun gönlünüzde oturun Sonra klavye delikanlı yapıp laf atın Sende yok vel altındakine sürülecek akıl Sen ancak bu seviyesi düşük toku. tokuk Geliyorlar üstüme akın akın Delirmem yakın yaklaşma sakın Delirtiyor beni anılınca adım Bakmalan bana şaşkın şaşkın sen beni artık bayağı baydın Aklına gelen bütün saçma şeyleri saydın Her şeyin bokunu çıkarmaya başladım Sen sen günlerde kendini bayağı aştın Yok yok uğraşamam insanlarla Yok yok uğraşamam onlarla Yok yok uğraşamam etkilerimle Yok yok uğraşamam onlarla Yok yok uğraşamam insanlarla Yok yok Seni gerdin ne konuşuyorsun iyi güzel de sen baya boş konuşuyorsun saat sola taşıyorsun bir türlü durmuyorsun Kaç yaşına geldin de bir akıllanamıyorsun Anlamıyorum benim ne alıp veremediğin var Senin o araban gibi kafanın etkide dar Benimle uğraşma yoksa kafanda canlanır anılar Sayılır yıldızlar umurumda değil arkanda ne konuşursanız konuşun Artık gemodan gelen merhameti unutun Farkında değilsin galiba işlediğin suçunun sönü uçurumun Dibini gördüm lan ben o uçurumun Siz evinizde kuzu gibi uyuyun bütün kurallara uyun, umurumda değil gururun Siz geçmişteki her şeyinizi artık unutun Uyku düzenin bozuk, çok konuşma çocuk Beni satıyorsun, yende haddinin senin dostluk Bana burada art seni, dışarıda tavuk Daha sana yazmayacağım lavuk Yok yok, uğraşamam onlarla Ben yok yok, derdimi anlatamam Ben yok yok, uğraşamam onlarla Ben yok yok, derdimi anlatamam ben Yok yok uğraşamam insanlar. Yok yok uğraşamam onlarla. Yok yok uğraşamam iltlerim ya. Yok yok uğraşamam insanlar. Yok yok uğraşamam onlar.